Selamlar dostlarım. Ben İmircan. Bugün sizlerle beraber YBA yani your Bize Red oyununu oynuyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğensiniz like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Mesela şu an gördüğünüz bir yani arkamda gördüğünüz bir standa sahibim. Sizler de bu oyunu oynayaraktan böyle standlara sahip olabiliyorsunuz. Peki bunlara nasıl sahip oluyorsunuz? Görevler yapıyorsunuz. Görevler yaptığınızda falan yani ilk görevi yaptığınızda size stand arrow denen bir ok veriyor. Bunu bastığınızda sizlere böyle arkamdaki standlardan verebiliyor. Veya nasıl diyeyim roka falan çıkartıp ya da ne bileyim rokayı çıkartıp sıfırlıyorsunuz. Elimde gördüğünüz şu Requiem arrow gibi. Şöyle tekrar göstereyim. Bu arrowları kullanarak yeni yeni standlar çıkartabiliyorsunuz. Peki diyelim ki kötü bir stand geldi ve ben bu standı değişebilir miyim? Tabii ki de değişebiliyorsunuz. O yönde arkadaşlar rokafuri yani rokafuri denen bir meyve var. Bu meyveyi yerken standınızı sıfırlayabiliyorsunuz. Ve bunun da bir animesi var arkadaşlar. Bu animesini de izlemeniz gerekiyor. Ben daha izlemedim tabi. Yani ben de izleyeceğim. O yüzden arkadaşlar izlemeyi unutmayın yani animesini. Animesinin ismi de Jojo Brizeredey. Brizeredey duruyor mu gidiyor lanet olsun. Brizeredey aynen arkadaşlar animesinin ismi bu. İzleyebilirsiniz. Galiba best sezon bir animeydi. Animesi eğlenceli fakat ilk kısımları biraz sıkıcı geçiyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar sizler de böyle araba basarak gelişebilirsiniz. Peki bu standlar ne işe yarıyor? Şimdi onları yavaştan geçirelim. Standın farklı farklı özellikleri var. Bendeki şu an standın ismi ne? Ben de bu standı ilk kez görüyorum. The Hand. The Hand diye geçiyor hatta. Bu standı ben de ilk kez kullanıyorum. Ve değişik bir stand. Yani görüyorsunuz burasında yen işareti var. Bu yen mi, bilmiyorum. Yen işareti galiba. Ben yani dediğim gibi değişik değişik şeyler var. standlar var. Oyunun ama en güçlülerini falan sayarsak. Star Plutunium galiba. Bir tane Star Scarlet King var. Scarlet King'i cidden istiyorum. Ben de çıkarmaya çalışıyorum. Fakat dediğim gibi zor. Aşırı zor. İşte şimdi ilerleyelim. Yani oyunun amacına dediğim gibi geçelim. Savaş. Zaten bunu ilk başta da söylemiştim. Ben şu an web serverda olduğum için insanlar yok. Ama siz mesela arkadaşlar normal serverdayken insanlarla savaşabiliyorsunuz işte standınızı çıkartıyorsunuz düz yumruklarla veya ne bileyim bayıltıcı yumruklarla ya da ne bileyim standınızın özel baraj şeyleri var, skilleri var. Onları kullanabiliyorsunuz. Mesela ilkini göstereyim. İlki E... öyle bir skill. Hani bu skillleri kullanabiliyorsunuz. Bu skilllerle işte düşmanınızı yerle bir ediyorsunuz. Ondan sonra keyfinize bakıyorsunuz. Ve oyunda bir görev sistem var. Görev sistemini yapabiliyorsunuz. Story mod diye geçiyor. Bu story modu yaptığınızda da arkadaşlar yani prestij basma gibi bir özelliğiniz geliyor. Ben şu an 2 prestijim ve maksimum 3 prestij yapabiliyoruz. Yani dediğim gibi animesini izlerseniz zaten siz daha da böyle adam akıllı anlayabilirsiniz. Her storynin sonunda arkadaşlar sizlere Requiem Arrow veriyor. Oyundaki bazı standlar bu aravu bası biliyorsunuz Ve bu requiem Arrow'la standınızın gücünü daha fazla arttırabiliyorsunuz. İşte dediğim gibi oyunun başında da saydığım gibi Scarlet King falan bunlara Requirem basa basabiliyorsunuz. Ve güçlerini ağır bir şekilde arttırıyorsunuz. Tabi bende şu an hiç böyle bir Scarlet King olmadığı için ya da ne bileyim o tarz bir stand olmadığı için basamıyorum. Benim standım arkadaşlar bu işlemiyor. Yani benim standıma bu olmuyor. Çünkü benim standımın requiem hali yok. Yani bilmiyorum dediğim gibi arkadaşlar... Ben de tam anime izlemediğim için neler yapılması gerektiğini cidden bilmiyorum. Bu oyunun videosunu çekeceğim sizlere cidden arkadaşlar. Bu oyunda cidden ben baya eğleniyorum. Ve bunun videosunu çekmeye karar verdim. Sizlere arkadaşlar bunun videosunu çekeceğim. Ve bunun VIP serverını, VIP serverını da konuşamadım. Lanet olsun. Bizim Discord sunucumuzda yayınlayacağım. Yani Elytra'da. Elytra'ya gelmek istiyorsanız da discord.jg.elitra arkadaşlar gelebilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. İşte buradan abi koşabiliyoruz. Ya Daha farklı farklı skiller de var. Ama benim standımın şu an devri düşük olduğu için bir şey yapamıyorum. Sadece böyle oyunu tanıtmak amaçlı bir video çektim. Yani ilerleyen zamanlarda arkadaşlar bunu bir seri haline getireceğim. Ve abi cidden böyle çıkardığım standları falan size göstereceğim. Ve bunların şov yapacağım. Sizler de arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Hepini seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.